Rasyonel ifadeyi sadeleştirin ve tanım kümesini belirtin. Öncelikle sorunun tanım kümesi kısmı ile başlayalım. Tanım kümesi demek şu demek. İfadeyi bir fonksiyon olarak düşündüğümüzde ifadenin tanımlı olduğu x değerleridir. Tanım kümesi çıktının tanımlı olduğu x değerlerinin kümesidir. Bunu tanımsız yapan bir x değeri, paydayı sıfır yapan değerdir. Bunu sıfır yapan x değeri. Payda ne zaman sıfır olur? 6 eksi x eşittir 0. İki tarafı x ile toplayalım. 6 eşittir x. Yani bu fonksiyonun tanım kümesi 6 dışındaki tüm reel sayılar. X 6 hariç herhangi bir sayı olabilir çünkü x 6 olduğunda 0'la bölüyor olursunuz ve bu ifade tanımsız olur. Tanım kümesini belirtmiş olduk. Şimdi rasyonel ifadeyi sadeleştirelim. Tekrar buraya yazayım. X kare eksi 36 bölü 6 eksi x. Bu özel bir binom olduğu için çarpanlarını hemen bulabiliriz. a kare eksi b kare şeklinde bunu birçok kez gördük. Bu eşittir a artı b çarpı a eksi b. Bu durumda a x ve b 6. Payı x artı 6 çarpı x eksi 6 olarak çarpanlarını ayırabiliriz. Bunun tamamı bölü 6 eksi x. Şimdi burada x eksi 6 bölü 6 eksi x var diyebilirsiniz. Bunlar tam olarak eşit değil ama belki birbirlerinin eksilisi olduklarının farkına varmışsınızdır. Hemen deneyelim. Eksi 1 ile çarpalım sonra yine eksi 1 ile çarpalım. Şöyle düşünelim. Eksi 1 çarpı eksi 1 ile çarparsam payı 1 ile çarpmış olurum değil mi? Yani değiştirmemiş olurum. Şimdi x eksi 6'yı ilk eksi 1 ile çarptığımda ne olur? X eksi 6'ya ne olacak? İfadeyi baştan yazayım. Eksi 1'i x eksi 6'ya dağıtıyoruz. Eksi 1'i dağıtırsam, eksi 1 çarpı x eşittir eksi x. Eksi 1 çarpı eksi 6 da eşittir 6. Artı 6, pozitif 6. Ve burada bir eksi 1 kalacak. Eksi 1 çarpı bunun tamamı bölü 6 eksi x. Eksi x artı 6. Bu iki terimin yerini değiştirirsek bu. 6 eksi x ile aynı ifade olur. Eksi x artı 6 eşittir 6 artı eksi x veya 6 eksi x. Şimdi bunları sadeleştirebiliriz. 6 eksi x bölü 6 eksi x ve eksi 1 çarpı x artı 6 elde ettik. İsterseniz bunu dağıtırsınız ve eksi x eksi 6 bulursunuz. Sadeleştirilmiş rasyonel ifademiz bu. Genelde bu işlemleri yapmak zorunda kalmazsınız, eksi 1 ve eksi 1 ile çarpmak gibi. Ama a eksi b bölü b eksi a'nın eksi 1'e eşit olduğunu hatırlamanız iyi olur. Veya a eksi b eşittir eksi b eksi a olarak da düşünebilirsiniz. Bu eksiyi dağıtırsanız eksi b artı a elde edersiniz ki bu da şununla aynıdır. Cevabı bulduk.